e herkese selamlar arkadaşlar ben Cankan, bugün sizlerle Half-Life Alyx'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Bir May'ın daha. Ver şunu, ver şunu. Hoppa. Şöyle çantaya koyduklarımı unutmuşum baya. Bu değil. Ha bu arada arkadaşlar oyuna Türkçe yama ekledim. <gülüyor> ee, artık benle çevirmek zorunda kalmayacağım, bu güzel bir şey. Oldu evet, ee, multitool'umu nasıl çıkardım hatırlayamamam peki. Nasıl çıkarıyorduk ya? Ben, ben bir tuşla hızlıca çekiyordum ama multitool'umu unuttum. Bir dakika. Ee, heh, tamam. Dedim Allah Allah. Şimdi şunu, şunu bir çekelim abi. Git. Ulan patlamasın bir de Aman. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hopa. <gülüyor> ee, evet. Aman. O kapıyı açtım anda patlamasın o. <gülüyor> Şöyle bakayım. Nasıl olacak? Ha, bir de. Neyse. Ee... Da şuradan multitool'u kullanabilir miyim? Çok azıcık açsam... Yok ya, patlar bu. Bu patlar abi. Ben bunu vururum. Bunu ateş etmek lazım çünkü... Hop! Kapıyı açıldığım gibi kendimde patlarım. Diyecektim, baya... Nereye geldik ya? Eh. Evet. İlerleyelim. Burada bir şeyler... Şarjörü kaçırmam. Bu ne? Ha, bu da tüfek mermisi. Şuna da <gülüyor> vuralım. Wow. Ha, burada oh, adam var. Daha babamız geri <gülüyor> why oh, this is great. Honestly, your survival at about 4%. You can He got me back here in one piece. What <Gülüyor> <Gülüyor> are baby. Dad, we just took down a substation. Good. Because when they move this thing, that weapon's gone. We need to get it tonight. We will. You still got that data pod, right? I do. Russ, this thing's bio -coded. I'm gonna need the TRI right over there. Okay, great. You good, honey? For sure. You go ahead. I'll be fine, dad. I promise. Keep that promise. I'll get work on the data pod. Evet arkadaşlar, bilerek konuşmuyorum bu arada. E, diyalog ekranlarındaki kaçırmayalım diye. E, lal... o ne lan? O ne lan? Tih, Pislik. Aç mı kaldın o kadar? Ah. <gülüyor> Gidip mankeni, mankenin de... Bırabiliyor muyum? Hop. Oh, düştü. Çek şunları. Vardır burada bir şeyler. <gülüyor> ah. Psikopata bak. Mankenler üstünde alıştırmamı hep önce yemeden önce. <gülüyor> Buraya atlayalım adam. Oh. Hoppa. Silahlanma yarışı. Evet bu bölüm daha optimize. Geçen bölüm birazcık kasma vardı. O, o haritanın optimizasyonsuz Bu çok beni mutlu etti açıkçası. Hop hop ilerleyelim. Neredeyiz? O oh, silah upgrade. Ee, burayı geçeceğim. <gülüyor> Çünkü geçen ay şurada değil burada. Tak tak bakma. Al tabancayı al. Al. 15 resimde hiçbir şey yapamam ki ben. Aldım. Bunu al. Resimimiz çok az ya. Çok az topluyoruz. Bu ne? Nasıl atacağım? Buradan aşağı atlayabilirim. Evet sanırım aşağı atlayacağım zaten. Birinci hedef doğrulandı. Hedef doğrulandı. o oh, aşağıda. Benim için mi diyor bilinçli hedeften kastacım? Hoppa. Ee, senin var ya ne yaparım biliyor musun? Bir dakika. Lan! Lan o değil istediğim. Aa, ben tüpüne vurdum ama. Gördünüz değil mi? Tüpüne eğme aldım aslında. Çok ilginç. Kaçtı yalnız ha, adama bak. Oha. Yapay zekası çok fena oyunun. Adamı vurduk, kaçtı mı Gidelim. şimdi çanta çantaya atalım. Vurarak kıramıyorum ne mi bir şey ya? size bakın, bu çok eksik kalmış bir şey oyunun. Bakın, vuruyorum. Gördüğünüz gibi hiç e, kırılmıyor. Oha, kutuyu kaldıramıyor mu Alex'i? Bakayım. Aa, bu kutu kalkmıyor arkadaşlar. Oha ateş de demiyorum aynı şekilde ilginç ilginç kırılamayan kutular peki bir geçeceğim yeri düşüneyim buranın açmanın bir yolu yok e, aşağı atlasam ölür müyüm e, ölüm gözüküyor ne yapacağım ki e, kablo şöyle gidiyor ha böyle gidiyor şuraya mı atlayayım? eee şöyle atlasam yine ölüm şöyle yukarı çıkabilir miyim tekrar ölüm ölüm peki oyun ölüm olmayan bir seçeneğim var mı mesela şuraya gidemiyorum aa sanırım gelmemem gereken bir yere zıpladığım için oyun saçmaladı şu an ama yaptım bir kere oyun beni burada kurtaranın bir yolu yok mu Kendimi zaten çekemiyorsun Alix'te. Ee, öleyim bari yani ne yapayım oyun? Evet öleceğim. Aa ölmedim. E ee, çok iyi. Çok garip sesler geliyor bu arada şu şeylerden. Ne oldu lan? Hakikaten çok garip şeyler oluyor şu anda. dikkat Yönlendirelim. Ya yani ilerleyeyim madem anlamadım ne yapacağım. Sanırım bagaj sokmuş olabilirim çünkü ölmem gereken bir yerdeyim ve şu an ölmedim. Yani bilmiyorum. Umarım bagaj sokmamışım da tabi de. Tamamdır. Sanırım buradan neden... He, ilkten aşağı doğru sakacağız. Akda bak değil ya. Evet. Oturturlar adamı öyle işte. Dirim bozdu. Aynen ip de yapmışlar. Ay oyun hiç söylemiyor. Tam harfler söylemiyor da ben bunu nasıl anlayayım ya? Takıldığım yere bak arkadaşlar kusura bakmayın. Salaklıman geldi de yani. Oyunda hiçbir şey söylemiyor. Var mı üstünde bakalım bir şeyler senin? Combine kardeş. Hı? Güzel mi? Arkadaş oyunda koşma yok bu arada. Alexis bu kadar iddialı ya. Oo. Ne şekil? Pislik seni. He? Orada bir şey ölmüş. Ya şey ölmüş, dom belmiş. Nereye gittin lan? İki vurdum kaçtı. Bir de combine olacak ben. Çocuk bir... ...kızım. Yani Alex'dan nasılsınız? Hop aşağı in bakalım. Aha! Burada mısın? Değilsin. Kaçtın çünkü. Peki. Bunları... ...açamıyorum. O neden? Niye oynuyor orası? Çok garip. Iıı... Ee, Herhangi bir lootlanacak bir şey yok herhalde. Analarına kapatılır, gölge hal... Gölge halini başlattın herhalde izliyor. Evet. Şu. kapı açılmıyor. Biliyordum biliyordum onu yapacağını senin. Hoppa. Ne yapacağız biliyor musun? Sana sana karşı bir çözümüm var benim. bekle. Hop. Lütfen bakalım sen. Geri çekilin ha. Oha, işyeri olmadı mı? Nasıl lan? Nasıl işe olmadı? Ah, headshot. Ya, Ne oldu lan? Okay. <gülüyor> Şerefsiz seni. Ha, almış minigun'ı tarıyor. Bir de tarıyor. Seni pislik. Deviririm lan bunu. Oha deviremiyorum. Çok üzücü. Neyse ben geliyorum seni şimdi. Hop. Bir daha reload diyelim. Şu camı kırabiliyoruz en azından. Bu güzel. Bu güzel. Şuradan geçemedik ama olsun. Olsun volt kardım atlara hop ne çıkart ne girdin bir falan böyle bir sem keşif şunları falan Kullanamıyorum ya düzce var mı şey not açılmıyor hocam bir şey bir var orada yok ışık Gözümün açlığı nasıl yalnız? Artık ışığı falan da lütuft gibi görmeye başlıyorum. Hah, İlerleyelim bakalım. Minigununu kullanabiliyor muyum acaba? Yok olmuş ki. Çok üzücü, çok üzücü, bu da üzücü. Bu ne? Lan? Nasıl combine sen? Ne kadar garip bir combine. Bam, bam, bam. <gülüyor> bir defa gördüm. Yine boyunda koymuşlar. Normal halde lan, hah, entermani. Okay. Alışmışım oyunun hazır şeyine hiçbir illetmiyince bana merdivenlerden tırmanamayacağım. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're going to have to snake your way there. Tamam siz. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. We seem to be this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? I already bu silahı buradan çıkarmaya çalışıyorlar dedi. Neden dedi? Öçü bu savaşı zaten kazandılar dedi. Ay gerçekten çok korkunçturuyor bir. Elim gözümden görseniz şu anda. Size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu, bence mermi harcamaayım. Sen çok pişman olacaksın bir bu nedeniyle o yüzden. <gülüyor> Selam. <öl. gülüyor> Pislikler sizi. At! Şeyi öldürdükten sonra tutabiliyormuş. Neyse. Şöyle bir şatkanın mermilerini de yapalım da, o oh, resim. Çok iyi. O zaman, şeyi de öldürsem resim verirsin herhalde. Soda verdim. Bu ne lan? Ne bu? Hop. <gülüyor> bakalım, evet resim ııı... Ee, bu şeylerin içinden mi düşüyor acaba? Çok merak ettim. Denesek mi ama mermi harcamayayım ya. Oh! Yine bu iğrenç... Üf. Yine bu iğrenç... ...iğnek muhabbetleri... ...beni... Neyse. Yaptım. Benden de oluyor he. Ee, can durumumuz nasıl? Bir, bir iğne gider ya. Hoppa! Bir tane de bomba koyalım cebimize. Of. Sen de al, çizmeye. <gülüyor> Seni de besleyelim idare ayak. Ve başlayalım derken... Bir sürü ceset. Dolu dolu ceset. Yarısı yenmiş yüzü. Combine... Combine'nin ilk defa biraz açık yüzünü görüyoruz. Biraz insanımsılar. Ama çok da değiller. Birazcık. Evet, mermiler yerlerde. Tabii ki de can kan kaçırır mı? Hasta. Organları parçalanmış insansar. Devrilmiş spot ışıkları. Harika bir, çok güzel bir karşılama beklediğin eminim. İnşaat gibi bir şey koymuşlar silahı ha. Acaba biz çalınca tepkileri ne olacak silah Şampanya mı? Ee, değil ama işimi görür. Ha. Neyse işimi görmezmiş. Açalım kapıyı. Karşıma bir şey çıkmasın. Evet. Dur. Hadi, hadi. Hop. Pasketi. Al kafanı. Bir dakika ya. Kutu fırlatsam ne tepki verecekler acaba? Çok merak ettim. Kabul edin. Hanginiz? Highfly. Ya böyle geri çekiliyorlar. Dokunabilsem tabi. Hop. Dokuncam. Ya Çok bir şey yapamıyoruz maalesef. Evet, dokunmak iyi bir seçenek değil. Bir şey fırlatmanın sınırları neler? Bunları denemiş olayım. Ya şöyle tepki veriyorlar bir şey. Vurunca sen ana. Tamam. Öldürelim artık. <gülüyor> Bu kadar deney yeter. Woow. Çöküş fırlattı lan bana. Sen kime? Çöküş... Oh. Anam. Pislikler. Gel buraya tıkre. Yerinde dur. Yerinde dur. <gülüyor> Gel buraya. Net. Pislik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Last Etkretler bu arada hala korkutucu. Alıştım ama yani. Hala korkuyorum iğrençler. Millet dans falan ediyor görmüşsünüz de. Çok ilginç ya. İnsanlar korkmuyor oyunda. Kalkma. Kalkma ya. Kalkma. I. Seni tutarım. Seni var ya, alırım. Uh oh ah! woo, Aşağı düştüm ki. <gülüyor> Üstümden geçti. Aşağı düşünce <gülüyor> hopa şarjörümüz yapıldı. Ne oluyor lan? Ya sen gelme ama ya. Sen iğrençsin ya. Ben... Ay. Sen böyle. Evet, şimdi sana ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak sana. Şimdi senin öldürdükten sonra bir de şeyin derti ya. Dur. Şimdi şu kovayı alalım. Lazım olacak. Sen bir düş. Zayıf noktan nerede senin? Zayıf noktan yok. Şimdi seni nasıl öldürüyordum ben ya? Evet. Vücuduna sıkarak öldüreceğim ama sonrası... Ben... Evet. Peki asıl ders sensin şimdi. Gel. Gel bakalım. Zıpla. Ver. Altını aç. Gel. ya Yaa. Atla. Hah. Oh. Pompalı gerçekten iş yapıyor ya. Olmadığını düşünemiyorum Pompalısı beyat. Ee? Hah, iyi bari. Oyun hiç mermi vermeyecek yani araştırmasak. Mermi arama mı, Half-Life mi oynuyorum bilemedim ya. Better Realm, pardon. Mermi arama ne? Ya aşağıda hiçbir şey yok. Niye indim ki? Ya düştüm gerçi, inmedim. Çok istekli bir e, iniş olmadı ama benim için. Şöyle... One! Yerinde dur. Yerinde dur, yerinde dur. Yerinde dur. Aa, keşke gas tankını kullansaydım. Neyse, yanımda kalsın bir mermi gördün mü? Çatışırken bir mermi bir şey gördüm ama ben delirmiş de olabilirim artık. <gülüyor> mermi yüzünden. Hop. Şunu at şarjörü. Ha buraya atlamam gerekiyor. Tut bunu. Hoppa. Yalnız mermi 3 şarjör kaldı evet. Bu kötü oldu Alex'e. Canımcım bu kötü oldu. Aç bakalım kapıyı. O. Oh. Hoş bir karşılama değil. Ver bakalım onu. Oman'ın. <gülüyor> Şarjör ver. Düşmandan düşmanla... Üst... Vurabiliyor muyum? <gülüyor> Çakiçı gözdesi bak. Bam, bam, bam. Bununla vurmayı deneyeceğim. Hop, bunun içinde bir şey var sanki. Düş, düş. Heh, uçtu. Oraya. Şatkan verenleri. Başka bir şey var mı? Gözden kaçırdım falan. Kovanın içi boştur bence. Evet. Ha, kapı açılabilen. <gülüyor> Bakma sen bunu nasıl kıraman bunu mesela? Çık, çıkmıyor. Şunu açalım. Tamam doğru yol burası. İhsar kesinlikle burada bir şey var. Selam. Evet. O şarjörü ben bir alayım. Ha şarjör değil. Steam. Tamam basarız. Başka bir şey var mı? Başka bir şey var mı? Başka bir şey yoksa bence buradaki zombilerle savaşmaya gerek yok. Ben kaçarım. Haydi size iyi günler. <gülüyor> ne gerek var her fight? Oh! Ben... Oh oh oh! Çok fazla lan ki Tamam. Mermimiz bayağı azaldı. Öyle böyle değil. Biliyor musunuz? Doğru yol orasıymış ve burası yan, yan yolmuş. Boğaç. Böyle tahmin etmemiştim. Evet, o şarjörleri ben atmıştım yere zaten. Boş şarjörlerim bile alasım var. Selam. Evet, size az önce laf attım, için özür dilerim. Şimdi tıpış tıpış geldi. O ben karamalıya geçiyorum. Ee, evet. Üzücü. Yavrum. Lan, heh. Vay bakalım. Sen de öl. Öl. Altın da ezildi. Evet, krem. Cesedin. Şu silahı alalım gidelim artık buralardan ya. Yeter. Yeter böceklerle uğraştım ya yeter. bir daha fazla böcek gelecek mi? Hoppa. Ya böcek dediğim hepkı. Seni bulacak mı silah? Diyeceğim. Heh şöyle. Bu aşçası önemli. Bir tehdit varsa ortaya çıkarır. Lan suratım da parçalandı. Neyse bombaymış zaten içinde. ya Bu da bomb. Bunun parçası Görsel temas bilgisayar. Hop. Uh -oh. Ah. Ya bu Kötü attım bombayı. Çabuk bir şey O da olur. Uh oh. Bu aleti kullanabilir miyim? Başka nelere? Kaldır. Hop. Oh. Oh, suratımdan vurdum lan. Pislik. Öl oh. ah. bakalım. Bomba yemeyelim. Olete kapacağım bak kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Bir kombine daha aldım. Başka nerede? Şurada. Hop. Oh. Ah. Can durumum ne? Ben haydi, simpeklikimiz var. Hop, oraya atlayalım. Sen ee, tararsan da vent arayamazdım ya. Hedef düşman. Dagger'lar serbest mi? Ho oh, oh, ho oh, oh, devam. Ne? Ölmüyor. Tamam. Ee, biraz ateş gücünü geliştirelim madem Allah kim biraz bombaydı ama bence hiç görmedim. görmedi ya sana geliyorum ulan ben yakına geleceğim senin ah. canım gitti yalnız opa aa bakalım oh. Vur, patlattım Güzel. Savaşırken iyi oldu bu. Ha, cesetlerin üstüne şimdi ne varsa lazım. Neyiniz var abi? Bak orada bir şeyim var. Görürüm belinde onu. Başka var mı? Ya sen burada patladın zaten. Buraya mı uçtun? Oh, hiç dikkat etmedim ya. Senin var mı üstünde bir şey? Yok. Buraya saklanmış bir pilot. Çekil bakalım. Var mı? Tabi ki de bitsin. Tabi benim gibi bir resim avcısından kaçar mı? Ya <gülüyor> <gülüyor> kaç tane konvayn gelsin bize eteririm ya falan diye böyle yüz tane geliyormuş diyeyim. Çok korkutucu. Evet lafının üstünü yiyen bu kadar azı birisi az görürsünüz. Evet çok bayağı... <gülüyor> bayağı kötü durumdayız. Şöyle Aha bakalım. Oha! Gördünüz mü? Gördünüz mü umarım? Ee, adam bombayla sekti. O zır ne öyle? Tam uzaylıysanız acı yani. Anam. Hop! Hah! Öldü. Iıı... Ee, şuradan bir kendime siper alayım. Hop! Beni korur <gülüyor> Tamam yani beni korur bence aman aman düşme Düşme Hadi <gülüyor> aman Aman hayır hayır hayır <gülüyor> Allahım hayır Biz kazancak mı Evet mermiler de bitiyor mermim de bitiyor şunuz Cener bir daha çıkmasın ya özür dilerim can da yok Halife ne yapıyorsun oyun beni çok kötü yaraladım bu sefer bu etin içinde bir şey var mı yok Abi, acil acil acil burda ihtiyacım var üstünüzde bir şey var mı o da olur o da olur canım da yok çünkü peki başka mermi bir şey mermi Lan yok mu hiç şey mermi? Lan. Bakayım. Of. Mermiler bayağı kötü durumda. Öyle böyle değil. Hani birlikte kaç bölüm çektik, oynadık. İzlediyseniz, ee, birlikte kaç bölüm maceradayız. İlk defa bu kadar mermisiz kaldım bu oyunda. Ya çek şu ayaklarını sen de bir şeyin var mı başka? Gel buraya. Çek. Çekle ayaklarını. Çek. Lan başka bir şey. Çöpün içine bakacağım. Yok. Artık yokluk. <gülüyor> yokluk devri. Açıl kapı. Daha fazla kombayn falan gelir. Ben gidiyorum. Kapıyı da kapıyorum arkamdan gelmesin. <gülüyor> tamam öjen. Gel bakalım. Gel. Gel. Ay <gülüyor> <gülüyor> e ya <yani> ne olacak? Uf, <gülüyor> şatkan. Hiç görür benim için yani açtık. Şu an o kadar yokluk değil mi ki? İki tane demek iki iki tane düşmanı öldürebilmem demek şatkanı tekleri için. Evet. Çok tatlış bir oda tasarımı. Loot falan var mı? Lütfen. Bakın çok ihtiyacım var. Ağzının içinde falan kalmış mı? Yok. Uu. Bu vesileyle de... Evet camı açmış oldum. Ha. Bir şey kapıyor ilerisinde değil mi? Evet. Bir şey blokluyor. E atlarım ben buradan. Aynen. Şunu da atalım. cam iyice... ...kırılsın. Şunları da... Burada tuvalet... ...pompasıyla bence ben açarım burayı. Evet. Tuvalet pompası... ...dünyanın en güçlü silahı. Bundan sonra tuvalet pompasıyla oynayacağım bu oyunu. <gülüyor> Canımız gitmesin. Şöyle açayım. Bir şey yok herhalde. Eee... zaman atlayalım. Çekilin headcrapçıklar. Şu anda sese ayıracak zamanımız yok. Evet neden açamadığımı da anlamış oldum derken iyi de bir aslında iyi de bir zulap bulduk Yani ne kadar iyi derseniz de bir şarjör, bir şarjör. Sloganımız bu şu anda. Açlık zenginlikten düştük buralara. Hop eğilerek geçtim bakalım. Buradan da geçelim. Orisini çekemem. Çekersen patlar muhtemelen tuzak o. Ama ben bir veteranım. Böyle tuzakları yemem. Bence bir tanesini difüze etsem yeterli gibi mi? Ne dersiniz? Oh, tamam. Tehlikeliydi. Tamam. Şunu da ver yanıma. Ha, öbürünü yapmaya gerek yok. Ben eğilerek geçelim altından onun. Umarım o tarafa kaçmam gerekmez tabi ileriki oyunun bu safhasında. Öte bir şey beni beklemiyordur. <gülüyor> hmm. Şöyle atlarım. Evet. Onun üstüne atlayabiliyorum aslında. Şöyle. Evet. İyi ki varil koymuşsunuz buraya. Buradan. Hoppa. Oooo. Patlayıcı variller var, B bunlar var ya, olmalıım. Ne olursa olsun e, bir şeyi ateş etmeden çözmem gerekiyor ya da patlamadan. Bir tanesinin patlaması game over çektirir bize. Tehlikeli. <gülüyor> Fazlasıyla tehlikeli. Geliyor, gelme, gelme. Uh. E, süper bir tanesi gitti Evet ne kadar kaldı? nasıl ve her an bir tanesi <tık> <tık> ihtimali var Alex. Hop. Evet selamlar tekrar e, havaya uçtuktan sonra <gülüyor> Tamam o geç oradan geçmek pek mantıklı değil ama aynı oranda burayı kullanmak da pek mantıklı. Şimdi şöyle evet, şöyle Tamam, bir tane yaştık. Hepsini diffüzeceğiz herhalde. Şöyle. Lan çok hızlı geliyon. Tamam. Burada mümkün olduğunca hafif kullanayım şu şeyi. Az önce havaya uçmamızın sebebi oydu şu ki biliyorsunuz. Gör, biliyorsunuz. Çanı şuraya atalım. Şimdi benim nereden gitmem lazım bir kere? Öncelikle or orayı açacağız. Aşağı kapı her şeyi zaman gerekiyor bu odadaki ya onu fark ettim. Ya bir birkaç tanesini yapmamazlık yapabileceğim bir durum yok gibi duruyor. Tamam ya, alıştım bir kere. Tamam, şimdi öbür tarafa gideceğiz. Şu tarafa. Ve bu taraftaki şu iki arkadaşı difüzleyeceğiz. Aman aman aman, çok hızlı geliyor. Tamam. Heh. Biz denememizde patlamıştık bayağı az. O. Tamam. Hıh. Süper. Sözlük hepsini. İyi de mermi vardı ha. Süper. Şöyle, şöyle. Uf, çekmedi rafın içinde. Ey sen be. Heh. Süper. Çekildim. Az önce oyunu bitirseydim ve patlasaydım ne komik olurdu değil mi? Ama öyle değil işte. Şunu da şunları da bir alabilir miyim? Ver bakalım. Oha. Haydi çıkalım buradan o zaman. Bir tane daha biz biz uzak yok değil mi? Aman. Yine bir yanlış mermimiz falan seçti. Şöyle açalım. Evet, iki tane de şarj şarjör. Oyun bize bol bol şarjörünü verdi. Bunun içinde daha var mıdır? Ben biraz daha açım arkadaşım. İstemiyorum mermisiz kalmak. Ha, üstüne uzaylı saldırdığı bir oyunda mermisiz kalmak kadar korkunç bir şey yok şu anda. Üf. Çok bir, Altında bir şey saklı gibi değil. Heh. Ne çıktı? Yine Oy, iğne eksikliğimiz var. Ya bakalım, şunda. da <gülüyor> Ama... Galiba içinizden bir şey düşürebiliyorsunuz siz. Evet, şu an sen düşürmesen de. Şöyle ilerleyelim. Evet. Oo, vurdum. <gülüyor> evet, hızlı bir çatışmaya giriş oldu. Of ölürsün öyle işte Ver Evet bombam da yok e, kaybettiniz siz şeniden bile Hoppa oh, oh. Aman Evet kötü tarıyorsun Hoş değil Boş değil Hani sana karşıla o zaman. Iııı... Ee, Neyse. Şarjör çıktı üstünden ama benim istediğim o değil. Böyle bomba falan var mı fıratabiliyim bunu. Hala. Hala Sıra benim. Ha, Ne oldu? <gülüyor> Multitulları şuraya açayım. Tamam. Okay. As as We're newly into this building, so I'm gonna look around. Yeah. What is this place anyway? Mom. It's a distillery. I made vodka and things like that. Is vodka good? Oh God, no. Russell yeah. doesn't like vodka. Got it. Well, I, I never said that. But it's not good. It's poison. But. But I love it. Everyone, everyone loves it. <laughs> I guess okay, man. that's all very confusing. Let me figure out how to get in, and then I'll find you stuff. Wonderful of you. Tamam, içeriden bir botka kapacamdır osula. Osula abimiz bize o kadar yardım etti. Biz de ona iki tane botkayı borç biliriz ya gördünüz mü? Çok çok Buraya geçeceğim ya. Arkadaşlar vazgeçtim biliyor musunuz? <gülüyor> İnat etmiştim böyle yapacağım yapacağım diye vazgeçtim yani. Sinirim bozuldu Zaten çıkacağı 2-3 mermi, mermi için kendimi yırtıyorum Deep Liss'in çıkıyor değil içinden çok da merak ettim ama evet. Yapacak bir şey yok şu anda sinirim bozuldu çok Ayy naber? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir şey gördüm ben. Hoppa. Ama sanırım bunu açmam gerekecek gibi geldi şu an çünkü başka. Ha. Ne bu? Burada oynamalık bir şeyler, fazırlar var. Resin. Ee, Hop. Resinde artık çantaya. Ha, akü, yeni bir akü takalım oraya. Bence iş yapar. Değil mi? Çok... <gülüyor> Sıkışın. O ne lan? Aa! O ne? Ayy! Aa! İğrenç bir şey buldum onu. Sen de. rahat bırak orayı. Evet <gülüyor> ama onu çekersem oje... Aha şuradan kilidi kır. Kır. Evet. Ne şansa bakın ki yönümü değiştirdiğimde Resimleri kaçırıyormuşum da. Hmm, bu kadar alet edevatta ne yapabilir? Ben buraya uygun kasketimi takarım abi. Takamadım galiba. Nereye gitti kasket? Neyse. Gerçi bu aküde problem değilmiş. Elektrik de yok, elektrik yok. Buraya gidiyor elektrik... ...şuraya. Ve Evet, buradan açamıyorum. O zaman ha, şurada bir şey var sanki kovanın içinde. Yok, yanlış gelmiş. Gidelim. Hop, hop. hop biraz hızlı, hızlı gidiyorum. Evet, yine geldik elektrikli bir puzzle. Sen bir çekil ayağımını aslında ölmedi. Toplandı lan o. İyi tuttu bir de üstümüze. Arkadaşlar burayı komple keseceğim herhalde bu arada. Evet. Oh, Maldan. Ignore <gülüyor> them. We'll you outside. Evet arkadaşlar, hallettim bu arada. Şurada alalım buradan. Burada elektriği falan açabiliyoruz ama. There combined up ahead. They're stopping anyone from getting any closer to the vault. Okay. Make your way into the distillery and see where it takes you. My drone back online. We've finally got the evet. power. No. Kırıldı, o uh ooo. -oh. Yeah. Oh. Çekil. Çekil. Oooo, oh. bu, bu sefer ayvayı yedik ben ha. Neden? Neden kumbat müziği çalmıyor bu arada? Müzikleri de kapatmadım ki. Tamam. Bu da öldü. Hop. Yes. Bu kadar. Ha bir daha kimin üstüne geldiğinizi üç kere düşünün. Tamam. Bayağı azalttınız. Şunu takalım içine. Oo. O fena ha. Aman. Kötü, kötü sarıyorsunuz etrafımı. Tamam, bu öldü. O-o, nope. Aman. Aa, aa. Aman. Bu sefer sıkıntıdayız eğer. Bu da gitti. Tamam. Gözü kötü durumda. Uf, Daha ne kadar kombine askeri olacaksınız? Üstleri de bomboş üstelik. Ya biraz cephane düşemez mi? Hiç mi yok? Hı? üç beş bir şey düşmüş Allah'tan yani. Oyun hiç loot vermiyor ya. Tam çok lootum vardı hava oturdu da bitti o devirler. Heh. buraya elektrik geldi değil mi artık? Gel süper. Oh. Şunu da ver ya. Şunu da ver bize ya. Şunu bir açayım hemen, rezilandırıp geleceğim arkadaşlar. Şuraya geçin. 32 olmuş. Para malı verelim. Neler var? Bir istemi şarjör. Verelim. Yap bakalım bize güzel Reis Baya yol ne? Tamamdır. Gelim buradan. Baya iyi oldu silahımız. Ah ee, artık elektrik geldi, şunu da kullanabiliriz. Aa, ama önce, önce şu, önce şu arkadaşlar hemen. Hemen hızlıca bir can alalım. Al bakalım. Ez onu pestiline kadar yapacak bir şey yok. <gülüyor> Art art art art art art art. Hop, tertemiz, iyice bastık. Tamam, nasıl? Yapır. Ee, Powerımız var. Ee, sorun ne? İ i̇letilmiyor değil mi buraya? Deyin de döveyim size. Evet. İletilmeme problemi var. Hemen onu da aç Elektriğin gelmesi yetmedi. Bir de, bir de bu problem var başımıza. Doyamadı bu oyun beni uğraştırmaya. Ver bakalım. Tamam geliyor böyle. Tamam böyle git gitmiş. Abi bu, bu kabloya niye gölemiyor? Tam bu saçma sapan bir yere götürüyor olayı. Şöyle. Süper. Gitti mi elektrik oraya şimdi? Ne oldu. Şimdi gidelim oraya. Biraz ışınlanıyorum çünkü gitken çok yaptığımız bir yer. Hala burada elektrik yok. Ha çünkü buraya daha varamadı. Ay nelerle uğraştırdın beni hayflay? Geldin böyle girdin, şöyle, şöyle geldin, devam ediyorsun böyle. Var mı bir sıkıntı kardeşler? Heh. şöyle aldın elektriği, verdin. Tamam. şimdi artık şu salak Peki ben bir sorun daha var ben bunun üstündeyken onu kim çekecek Peki bu, bu nasıl olacak oyun onu anlamadım bir bakalım Yukarı gidemiyor. Aa. Çok güzel. Ee, niye yukarı kalkmıyorsun oyun şey için? Onu atmam gerekiyor aslında. Nasıl olacak? Yukarı kalkmıyor ki. <gülüyor> Allah Allah. Ee, yukarı kalkmıyor. Feri kalkamıyor ki bu. Yani ne yapmam lazım? Tamam. Hı. <gülüyor> ben <Yani> yukarı <itmem. gülüyor> Süper. Şimdi diğer tarafa. Biraz daha gitmiyor musun? Tamam olur olur. Hop, hop, hop bir. Buradan tırmanır, oradan da zıplarım karşıya ben. Uf, hızlı bir tırmanış oldu. Hiçbir şey saklım buralarda değil. Atla bir, atla iki. Geçtik yeeeees! Evet, geç. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. High Flash serisine buradan devam edeceğiz.